Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bugün arkadaşlar, en son 76. sayfada, pardon, 77'de kalmıştık. Oradan yine devam ediyoruz. Evet. Wassam ya Musa, kelam Allah Teala. Ben okurken e, arkadaşlar, ha, neyse, host biz olduğumuz için biz takip edeceğiz. E, neyse. Ve Semya Musa, Kelam Allah'ı Teala, Hazreti Musa, Allah'ın Kelamını duymuştur, duydu. "Qal Teala", Allah Teala diyor ki, "Ve Kelam Allahu Musa teklima". Allah, Hazreti Musayla kesinlikle konuştu. "Eta bil mastar ekkedi" veya "mükkidi" de olabilir. Tekit eden mastarı getirdi. Fiilne kelleme kelleme fiilinin mastarı nedir? Teklimdir. Değil mi? Yani bu fiilin mastarını getirdi. Tehkit eden mastarı getirdi. Niçin? لِدَفْعِ حَمْلِ الْكَلَامِ عَلَى mecaz. Yani buradaki kelamın mecazi olarak yorumlanmasını engellemek için. <gülüyor> yani Allah yani kendi o kadim kelamıyla konuşmuştur anlamını vurgulamak için Allah Teala ne yaptı burada? Eee tekit eden bir zamir getirdi. Pardon, tekit eden bir mastar getirdi. Ey kellem Allah kellemehullahu teklimen muhakkakan. Yani Allah hakiki gerçek kelamıyla konuşmuştur. Ve auqa lehu bu neden olmuştur? Simaen musaddikan. Yani böyle onu tasdik eden bir işitme neden olmuştur. Yani Hz. Musa da bir işitmeye neden oluyor. Vel mana, buradaki mana şudur. Enne Musa aleyhissalatu vesselamu Hz. Musa semi'a duydu kelame rabbel kelame rabbil erbabi Yani e, Rabbul Aleminin, allah Teala'nın yani Rabb bildiğiniz gibi şey demek yani eğiten, öğreten anlamında e, kullanılan bir kelime. Yani e, Rabbül Erbab yani e, öğretenlerin, öğreteni onların başı olan Allah-u Teala'nın kelamını duydu. Nasıl duydu? Bile vasıt edin. Herhangi bir aracı, herhangi bir araç bir vasıta olmaksızın. İlla ennehu ancak nasıl duydu? Mi verail hicabi. Bir perde arkasından duydu Allah'ın kelamı. Ve liza bu nedenle gâle dedi ki kim diyor? Hazreti Musa. Rabbi ey Rabbim erini bana göster kendini göster de anzur ileyke sana bakayım. Fihâdel bâbi gâle şârihu bu bağlamda şarihimiz dedi ki Mukayyene yesmaul kelame Hazreti Musa duyuyordu kelamı min batinil ghamame Yani bir e, duman yani ateşin dumanı olur değil mi Onun içinden duyuyordu elledi ki bu kuvvet kel amudi Bu nedir yani bir işte direk gibidir ve kat yagishul ne yapıyor bu? O dumanı gizliyor yani böyle dumanın içinden gelen bir ses yani bu sesin nereden yani e, kaynağını göremiyorsun. Onu söyledi. Varubeme belki de kane yasman kelamehu teala min yani Hazreti Musa yani direkt ateşin içinden Allah'ın kelamını işitiyordu. Ev bir cibri cibriyle veya Ev gayrihi mine'l melâketi. Yani Cevdal Aleyhisselam'ı veya diğer meleklerden herhangi birisini göndermek suretiyle bu sesi işitiyordu. İnte, Burada işte naklettiği görüş bitti. Ve fil ehireyni. Bu son iki geçen şeyde nazar. Bir düşünmek lazım. İth la yahsudu bihima hususiyyetun lahu yani burada bir mahsusiyet o ikisine ait bir mahsusiyet yoktur. Ve la meziyetun ala nazaran bir ayrıcalık da yoktur. Ve amma ma fakat onun öncesinde fela allahu belki de ve galahul kelamu fil awqatil mutaaddidati. Yani belli sayılı zamanlarda bir kelam ortaya çıktı vel ahvalil muhtelifeti. Farklı durumlarda ve illa e, aksi takdirde fel kelamu lezi ve evvelen yani ilk olarak ortaya çıkan kelam inneme kane idi kema akbara subhanehu Allah-u haber verdiği gibi bi ennehu nudiye mineşşecaratil mübarek yani o mübarek Açılmış bir ağaçtan seslenildi. Elleti zannaha zannettiği, ennahah Nar ateş zannettiği bir ağaçtan seslenildi. Ve innama kânet işte o ateş madenin envarid nedir? Işıkların ışıkların şeyidir. kaynağıdır Ve menbav esrarın sırların membadır ve netice tu ismarin yani ismar meyve vermek demek meyve vermenin sonucu ortaya çıkan ve ismarin fi esharin seher vakitlerinde gece sohbetinin sonucunda ortaya çıkan bir şeydir. Vakt kan <gülüyor> Allahu taala mutekellimen. Allahu konuşandı, konuşandır. Ey fil ezel yani ezelden beri velem <gülüyor> yekun Kelleme Musa, yani Hazreti Musa ile Allah Teala konuşmamış olsaydı bile nedir Allah ezelden beri konuşandır. Ve halu, ennu lem yekun kelleme Musa, yani Hazreti Musa ile konuşmamış olsaydı bile bu durumda bu böyle bir durum olsaydı bile Allah nedir ezelden beri konuşandır. Kelam sıfatı olandır. Ben ve la asli Musa ve İsa yani e, daha ötesi yani Hazreti Musa'nın Hazreti İsa'nın aslı e, zatı, varlıkları yaratılmamış olsa bile yaratılmazdan yaratılmazdan önce de Allah nedir? Konuşandır, mütekellimdir. Ve kat Allahu te'ala Halikan, bak dikey yani e, kelmeden sonra yani kelam sıfatından sonra yaratma sıfatında özellikler burada e, zikrediyor. Bunlar anlamlıdır. Fakat Ken Allahu Teala halikan fil ezeli Allah ezelden beri yaratandır. Velem yahulukil helqa yani mahlukatı yaratmamış olsaydı bile Allah ezelden beri yaratandır. Cümletün haliyeti. Yani bu nedir? Muhtemelen yani bura, evet burası hal cümlesidir diyor. Hali belirtir, durumu belirtir. Vel mana burada mana şudur. Ennel Hakka hak olan, doğru olan kane halikan gâble hâlgîl hâlgî yani mahlukatı yaratmazdan önce de yaratandı. Yani yaratma sıfatı vardı. Ve fî başka bir nusratı da şöyle geçiyor ve Allahu halikuna قبل an yahluk hakikatan yani Allah gerçek anlamda yani ne diyelim bizi yaratmazdan önce yani böyle etek kemiğe bölünmüş bir şekilde bizi yaratmazdan önce de bizim yaratanımızdı bir mana şu anlamda enne hade nate fihi e, onun bu niteliği muhakkakun gerçektir la mecaze Burada herhangi bir mecazi, sembolik bir anlatım yoktur. Kemal gâle İbn Ebi Şerif'in İbni Ebi Şerif e, isimli alimin dediği gibi. İnnehu, yani muhtemelen bu şey olabilir yani, Kemalettin İbn Hümam'ın öğrencisi olabilir. Bakmak lazım. Ne diyor İbn Ebi Şerif? İnnehu kâne hâlikan bil kuvveti. Bil kuvve yaratan idi. Yani bil kuvve ne demek? Yani açığa çıkmamış. Varlık sahasına çıkmamış. Potansiyel diyoruz ya. Potansiyel kelimesini kullanıyoruz Türkçede. O. Bir kuvve yaratandı. فَاِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ imkani الْاِمْكَانِ وَاَحْتِمَالِ الْوُقُوعِ وَالَّا وُقُوعِ فِي الْاَزْمَانِ Yani bu bize neyi çağrıştırıyor? Neyi hissettiriyor? Yani imkan dahilinde olan bir durum. tam vuku mümkün olan. Ee, yani e, ne diyelim e, zamanlarda mümkün olmaya, tamam Yani potansiyel olarak bir kuvvet olarak e, bir durum söz konusuydu diyor. Yani daha varlığa çıkmamış olsa bile Allah yani Allah o yarattığı şeyleri varlığa çıkarmamış olsa bile Allah ta ezelden beri yaratandır. Anlatmaya çalıştığı şey bu. Ve leysel emruke delike. İş böyle değildir. Fe innehu كان خالقا yaratandır mutahakkak mutahakkak mutahakkikul vukuyi fi yani nasıl bir şeydir bu mutahakkikul vukuyi fi vakt irade fi şuru yani ne zaman bu yaratmayı başlamak istiyorsa o zamanda e, bunun vukunun ortaya çıkmasının gerçekleşmesi anlamında e, yaratandır Anlatabildim mi? Yani burada e, arkadaşlar şunu ifade edelim. İlim, irade, kudret ve bizim matur dilenekleri şekilde tekvin. Bunlar bir yani e, varlığın ortaya çıkarılmasında merkezi hüviyette yer alan şeylerdir. E, sıfatlardır yani bunların ilişkilerini açıklayan bir şekilde ifade ediyor. Yani bu son cümle nedir? Yani ee, Allah tamam mı? Bu varlığı yaratmazdan önce, yaratmaya başlamadan önce bunun yaratılabilecek ol, olacağını gösterir şekilde nedir? Ezelden beri yaratandır. Ezelden beri yaratandır. Fete akkara Mütalibül Kelam yani kelam sıfatına dönelim yani bu kelam sıfatının mütalik olan yani bunun kelam sıfatının ilişkili olduğu şey ne? İstazeti i̇şte Musa tam konuşulan kimse bu sonradan olsa bile bunun varlığı tahare gecikmek anlamında sonradan olsa bile Allah konuşandır. Ve halku min Musa aleyhisselamu ve Sair <gülüyor> el yani işte bu Hazreti Musa'nın yaratılması, diğer e, insanların yaratılması, la yuji bu nefyesi hatil kelam yani kelam sıfatının sıhatini olumsuzlamaz, olumsuzlaması gerek gerekmez. Yani Hazreti Musa yok diye işte kelam sıfatının bir anlamı olmaz, manası çıkmaz diyor e, ve. E, Tahakkuk el Khilqi an inde yani bu ne diyelim işte bu e, mahlukatın varlığa çıkması tamam varlığa çıkması ve işte e, o yaratma sıfatının da daha öncesinden olmadığını göstermez kime göre e, önde gelen alimlere göre Lienle Külle şeyin yakunu fil kuvvet yani o zaman nedir? Ee, bir kuvve halinde yani potansiyel halinde varlık sahasına çıkmamış ama e, potansiyel halde işte burada maduma da değinmek lazım. Madumun da çeşitleri vardır yani madum yok ee, yani hiçbir şekilde mümkün olmayan madum var bir de mümkün olan madumlar var işte bir zamanlar yok ama belli bir zamanda var yani mümkün madumlardır. Tam yani potansiyel olarak potansiyel olan mağdumlardır bunlar. ثُمَّ يَصِيرُ iler fiili Sonra fiili olarak ortaya çıkar. فَوَا هَادِسُ Bu itibarla bunlar nedir? Hadistir. Sonradan olmadır. اِذْ كُلُّ مُمْكِنِ كُلُّ مُمْكِنِ vücudi Her mümkünül vücut yani varlığı mümkün olan varlık kategorilerini hatırlayalım. Vâcibül vücut, müstahilül vücut, mümkünül vücut. Ee, mümkün vücut neydi varlığı da yokluğu da mümkün olan Aleme de mümkün diyoruz ya oradan hareketle bu açıklamaları getiriyor Çünkü her mümkün vücut hadisin Hadistir, sonradan olmadır. Kemal bihi bu konuyu alimden açıkladığı gibi ve Eydan Fargun vadir burada apaçık bir fark vardır ve bunun la yani müteradif ibadeler bunlar. Yani apaçık, yani farklı bir çerçeve vardır. Nerede? Beyne men wa qadirun alel kitabeti yani yazmaya güç yetiren illa ennahu yuakhiruha ila vaktil iradeti. Yani bunun varlığı, yani yazmaya güç yetiren, bunun varlığı, yani iradenin aktif olduğu zamana kadar gecikmiş olsa bile, yani gecikmişlik demek, demek yani vaktinde ki bir buluşmaya geç gelme anlamında değil. Yani varlığının çıkması, varlığın ortaya çıkmasından önceki bir duruma işaret etmek için böyle bir ifadeyi kullanıyorum. Hocam, Şimdi, evet. Felsefecilerin bu noktada çok itirazları var. Onlarla biraz kıyaslar mısın? Tamam, hocam sizden ricaan mesela hocam. Yani aslında yani benim gördüğüm şey şu. Bilmiyorum sen neyi kastediyorsun? Orayı tam e, şey hocam, yapamadım. Işte, anlayamadım ama şöyle, diye, şöyle, şöyle diyeyim. Bak şöyle diyeyim. Aslında şimdi hani felsefeciler diyorlar ya işte Allah yani külli olarak bilir. Değil mi? Yani, İmam Gazali cüzileri bilmez küllileri bilir diye ifade ediyor külli olarak bilir aslında yani onların külli olarak bilir dedikleri şeyle tamam burada işte özellikle bizim Ebu Hanife'nin imkanlar skalası olarak dediğimiz şey arasında aslında çok da bir fark yok yani muhtemelen yani ifade tarzına e, şey yapıyor olabilirler itiraz e, ediyor olabilirler. tamam. Mı? Açıklama tarzı açısından aralarında bir tartışma olabilir. Baktığım zaman aslında ben çok bir farklılık görmüyorum. Hocam alemin ezeliliği meselesi var ya ilim, irade, iradesi. Ya, alemin ezeliliği ya o bir yorum. Tamam mı? Şimdi e, zamansızlık açısından ya ben gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Yani e, işin uzmanları daha farklı da söyleyebilirler. Yani o zamansızlık açısından yaklaşıyorlar filozoflar meseleye. Tamam yani Allah'ın aleme önceliği varlıksal bir önceliktir. Zamansal bir öncelik değil. Tamam yani mükemmel olan Allah'tır. Bu mükemmelliği gereği fezeyan eder. Yani böyle açıklıyor. Yani bizim kelamcılar zamansal olarak açıklıyor. Temel itiraz noktası buradan kaynaklanıyor diye e, düşünüyorum. Yani e, şeyde, e, kelamcılarda irade esas, tamam mı? Ama o sudura baktığınız zaman yani orada irade olmuyor sanki. Biraz kelamcıların itirazı da o. Onun yerine rıza kavramının e, ön plana çıktığını görüyoruz. Yani bu çok tartışma götürür bir mesele. Harun hocam. Eyvallah hocam, sağ ol. Eyvallah. Şimdi tekrar bir toparlayalım. Yani açık bir fark var diyor. Ne diyor? İşte yazmaya güç yetiren kimse. Ee, ancak nasıl bir şey? İşte yani bu, bu irade edilen vakte kadar geçen bir süre var. Tamam mı? Bununla ve beynel katibi bir kuvveti. Yani potansiyel olan katip yazan arasında ee, bir fark var. Yani bu potansiyel yazan nedir? Hayır, en azın fil haleti rahineti. Yani şimdiki durumda e, aciz olması itibariyle tamam bir kuvvet katip olanla tamam mı? E, yani gerçekten yani nasıl ifade edildi bilemiyorum ancak bu kadar ifade edebiliyorum. E, i̇nşallah faydalı olur. E, yani yazmaya kadir olup bunu irade vaktine irade edilen vakte kadar geciktiren arasında ne vardır? E, fark vardır. Diye ifade ediyor. Ve tahtel ihtimali fil ezminetil atiyeti. Yani bu adam şu an aciz ama gelecekte nedir? Gelecek zamanlarda ihtimal dahilindedir. Yazabilir. Adam şu an yani düşünün yani bu ikinci örnekte şey olabilir. Yani bir çocuğu düşünün. Bir bebeği düşünün. Yani bu çocuk potansiyel olarak yazma şeyi var mı? Var. Ama şu an aciz yani. Değil mi? Şu an aciz. Ama işte büyüdüğünde okumayı, yazmayı öğrendiğinde ne yapabilir? Yazı yazı yazmayı e, becerebilir. Yani bu birinci kısımda, bunun arasında e, nedir? Açık, apaçık bir e, şey vardır diyor. Fark vardır diyor. E, bu kadar söyleyelim burayı. Neyse, devam edelim. Velhasilun yani ortaya çıkan sonuç hasıl olan şey şudur ki ennehu subhanehu Allahü Teala kema gale taaviyyü taaviyyinin dediği gibi leyse mundu halgı'l halgı yani mahlukatı yaratmasından itibaden istifade ismel halik yaratan ismini al, almamıştır yani yaratmaya başladı ondan sonra yaratan ismini aldı değildir. Bu mahlukatı yaratmazdan önce Allah'ın yaratan ismi vardır. Ve la bi ihtathi'il beriyete istafada isme'l bari. Yine aynı şekilde. Yani bu insanları varlıkları var etmesi itibariyle Bari ismini de almış değildir. Yani bunları var etmeden önce bari eee vareden yaratan ismini almıştır. Felehu manar rububiyyetih. Onun onun, onun Rablik sıfatı vardır. Onda Rabblik manası vardır. Ve la merbubin. bin yani bu terbiye etmeye konu olacak varlıklar olmasa bile Allah'ta ne vardır? Rabblik manası, Rabblik sıfatı vardır ve man al xaliquiyeti vela makhud yani mahlukat olmasa bile Allah'ta xaliquiyet yarat yaratan manası vardır ve kema ennu şunda olduğu gibi muhij meuta badama ahya yani işte e, dirilttikten sonra ölüleri dirilten istehkak eder isme kabl ehyaib yani Allah Bunlar, yani bu ölüleri diriltmezden önce de dirilten ismi vardır. Ve kedere ki aynı şekilde istihakka ismul khaliqi qabla insha'ih. Yani mahlukatı var etmeden yaratmazdan önce halik ismi vardır Allah. Ve bu nedir? nehu bu ne itibariyledir? Ala şeyin kadirun. Çünkü o her şeye kadirdir. Her şeye gücü yetendir. Ve ileyhi kullu şeyin fakirun. Ve her şeyde yani her şey Allah dışındaki her şey ona Allah'a muhtaçtır. Ve kullu emrin aleyhi yesirun. Her şey Allah için yani her şeyi yapma Allah için kolaydır. Ve leyse kemislihi şeyun. Hiçbir şey Allah gibi değildir. Ey kezatihi ve sıfatihi Allah'ın zatı ve sıfatları gibi değildir. Ve huve semî'ul Allah işitendir, görendir. Fe kavluhu neyse kemisliği şey'un yani bu söze bakınca burada ne vardır? Leysa kemisliği şey'un'da ne vardır? Reddün alel müşebbiye müşebbiyeye bir reddiye vardır tamam onların bakış açılarını e, reddetmek vardır. Müşebbihe ne yapıyor? Allah'a bir şeylere benzetiyor. Ve kavluhu ve huves semiyul basir ayetin bu kısmı da kime karşı reddiyedir? al muaddelati muaddelaya. Yani sıfatları kabul etmeyenlere. Yani kastettiği kim? Mutezileye karşı bir reddiyedir. وَقَدْ قَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ الْخُزَاعِيُ Şeyhul Bukhari'yi Bukhari'nin şerhi olan Nuaim bin Hammad dedi ki مَنْ شَبَّهَ اللّٰهَ بِخَلْقِهِ Yani her kim yani şöyle diyelim yani Allah'ı yarattığına benzeten ey zaten zat olarak benzeten ve sıfat olarak benzeten fakat İnkarcı olmuştur, küfre girmiştir. Wa men jahade ma wassafallahu bihi nefsahu. Yani Allah'ın kendisini nitelendirdiği şekilde nitelendirmeyen, onun aksine nitelendirmeye çalışan inkarcılıkta direnen kimse, ey min sifati zatiyyet ve fiiliyet. Yani Allah kendini zati ve fiili sıfatlarla nasıl tanıttıysa, bunu kabul etmeyip bunla uğraşan, inkar eden bir kimse, fakat kefara, bu da küf girmiştir, inkarcı olmuştur. Vakalet gâlet tahaviyyü, Tahavi de der ki, ve men lem yetevakka en nefye ve teşbihe her kim e, bu nefiden ve teşbihten sakınmazsa, buradaki nefiden kasıt ne? Sıfatları kabul etmemek, teşbih Allah'a bir şeylere benzetmek. Bunlar bu yollardan, tam bu usullerden sakınmazsa zelle tökezlemiş olur, hata yapmış olur. Velem Yusip etten zih'e tenzihi yapmamış olur. Evet. Thumma hızlı gidersem uyarın arkadaşlar beni. Thumma min jum'atı ma fi qaulihi yani Allah Teala'nın şu sözü hakkında alimlerin söylediğinin toplamından şunu anlıyoruz. Neyse kemih şey. Hiçbir şey onun gibi değildir. İnnehu uride bihil mubalagatu. Burada yani bir mubala kastedilmiştir. Ey yani yani mübalalı bir şekilde e, söylemiştir. Hani hem ke hem misil ikisi de gibi gibi demek. İki gibi gibi yanına getiriyor. Yani e, biraz e, anlaşılır olsun diye söylüyorum. Allah hiçbir şey gibi gibi değildir. Yani manayı kuvvetlendirmek için burada mübalağalı bir şekilde anlatılıyor. Neyse hey, mislihi mislu. Yani biraz önce gibi gibi dediğim yani manayı kuvvetlendirmek için bu mübalağ usulü olarak ifade edilir. Lev furidel mislu keyfe yani bu bu misil sıfat edilse bile nasıl olduğu farz edilse bile veya hiç yani işte bütün ne kadar as, aklınıza misil gibi gibi falan geliyorsa bunların hiçbiri değildir. Allah hiçbir şeye kesinlikle benzemez. Ve kat ulimet bil edilleti şer'iyeti ve'l akliyeti şer'i ve akli delillerle bilinir istihaletu kıyamil havadisi bizetillahi ezeliyeti vel ebediyeti akli ve şer'i delillerle bilinir ki ne bilinir hadislerin yaratılmışların Allah'ın ezeli ve ebedi zatıyla kaim olmadığı bu bilinir ve kelamu kadim kelam sıfatı kadimdir وكذا صفة خلقه yaratma sıfatı da böyledir. Ve emma mutaallikatuhuma bu iki sıfatın mütaallıkları yani bunların ilişkili olduğu şey yani e, bu sıfatlar neticesinde ortaya çıkan şeyler fahadis. Hadistir. Fi waqti taalluq al-iradeti biwujuhi yani bunların ortaya çıkması nedir? İradenin onları ortaya çıkaracak şekilde taalluk ettiği vakitte hadis olarak yani yaratılmış olarak ortaya çıkar. Yani irade, iradenin belli bir şeyi vardır. İradenin takdir ettiği bir zaman vardır. O zaman ortaya çıkar. Ve fî nuskatil bir müsaade da şöyle geçmekte diyor. Allahu mütekellimen Allah konuşandır e ee, mütaahhirun an kavlihi yani bu mütekellimen yani kana Allah mütekellimen ifadesi mütaahhirun sona getirilmiştir an kavlihi, şu sözden vakat Ken Allahu Teala halikan sözünden sonra getirilmiştir. Ve ala kulli takdirin yani e, bütün takdirler üzere bakarsak fe'l cümletul mutaalliqutu bil halqi burada biraz önce halk ve kelam bunları birlikte kullanıyor diye söylemiştim ya burada bir anlam var bilinçli olarak getirilmiş bir şey burada ona işaret ediyor cümletül mutallika tu bil yani burada halkla ilişkili cümle itiradi yetun dil yani şöyle bir şeyin hissettirilmesine itirazdır bi anne halqa Musa hadisim yani işte Allah Hazreti Musa'yı hadis olarak yarattı. Fi'esna-i halqil enami işte insanları yarattığı esnada fe keyfe makamuhu fi meramil kelam. Yani burada yani nasıl konuşulan konuşulan kişi makamında olacak. Yok ki. Yok ki konuşsun. Yani bu ikisini birlikte zikretmesi anlamlıdır. Yani o konuşulan konuşmaya muhatap olan varlığı yaratılması bir de onunla konuşulması. Onun için yaratmayla kelam sıfatını birlikte burada zikrediyor. Yani Allah mahlukatı yaratmazdan önce de yaratandır. Ee, yani Hz. Musa konuşmadan konuşmazdan önce konuşmaz, konuşmasaydı bile e, nedir? Yine konuşandır. Yani bu birbirini tamamlayan bir sistem olarak, bir bütün olarak burada ifade etmeye çalışıyor diye açıklıyor burada. Felem kelle konuştuğunda ey Allahu yani Allahü Teala kema fi nusreti nusate geçtiği üzere Musa Hazreti Musa ile konuştuğunda Ve mana buradaki anlam şudur. Erade teklimehu iyahu yani ancak yani yalnız onunla konuşmayı dilediğinde kellemu bir kelami şu kelamıyla konuşmuştur. Elle dihu elahus sıfatun yani sıfatı olan kelam kelamıyla konuşmuştur. Ey kadimetin yani sıfatlar da kadimdir diyor zaten. Ve finus hatin başka bir nüsaada da huasıfatun lahu yani onun sıfatı şeklinde geçmekte diyor. Ve finus hatin başka bir nüsaada da şöyle geçiyor diyor. Yani Fıkıh ekberin başka müşterisinde diyor. Ve min sıfatihi sıfatlarından olan mini bazıya burada. Yani ba, yani onlardan bir tanesi olan anlam. Min öyle bir şey var. Buradaki e, gramatik yapısı onu ifade ediyor. Sıfatlarından olan sıfatlarından biri olan kelam sıfatıyla. Şeklinde. Fil ezeli. Yani bu sıfat nasıl bir sıfat? Ezeli bir sıfat. Yani ennehu kellemehu konuştu, onunla konuştu. Bi madmuni kelami'l Kadimil ezeli akdesi. En kutsal olan ezeli olan kelamının kapsamında kapsamıyla konuştu. Arkadaşlar ancak bu kadar ifade edebiliyoruz. Kema yaptığı gibi nekaşa el kelimatil daalleteh aleyhi, yani onlara işaret eden kelimeleri nakşettiği gibi fil levhil mahfuzil enfesi Bizati levh-i mahfuz'a nakşettiği, ona delalet eden kelimeler gibi kabla helq-i ve vel ardi vel enfesi yani gökleri yeri, tamam işte nefisleri yaratmazdan önce Fekirle mu konuşmuştur onunla. Ala vifki tilkel kelimatil mezdureti yani bu levh mahfuzda yazılan kelimeler e, uyarınca Hazreti Musa ile konuşmuştur. Fetirkel kelimatül mezbura tu. Bunlar yazılmış kelimelerdir. Ve kelimatülleti semya ha Musa aleyhisselamu Meşhureti. Yani Hz. Musa'nın o meşhur ağaçtan duyduğu kelimeler bunlar bu kelimelerdir. Ee, hadisetun e, veya şöyle diyelim Hz. Musa'nın işte o meşhur ağaçtan duyduğu kelimeler hadisetun mahlukatun e, hadis ve mahluk olandır. İlla enneha, fakat onlar o duyduğu ses edilletu kelamihi Allah'ın kelamına işaret eden delillerdir. Elledi huve sıfatul ezeliyel hakikiyetu yani o hakiki ezeli sıfatı olan işte kelam sıfatına işaret eden şeylerdir. Ve kale şarihu akide-i tahavi Tahavi akidesinin şarihi dedi ki burada kim diyor Mahmut bin Ahmet el-Qonemi. Onun sözünü naklediyor burada. Kavlül İmam. İmamın buradaki sözü. Ebu Hanife. Felemmâ kelleme Musa Allahu Teala Hazreti Musa'yla konuştuğu zaman kellemehu bi kelamihi kelamiyle konuşmuştur. Ellezî huve min sıfatih. Yani sıfat yani sıfatlarından biri olan kelam sıfatıyla konuşmuştur. Ya lebu enne hina jaa yani bildiği onun geldiğini bildiği eee sıfatlarından bir sıfatı kellemu konuştu la ennahu lem yazal ve la yazalu ezlen ve abadan yuqulu ya Musa yani şöyle bir şey değil diyor yani eee ve ebedi olan işte işte ey Musa şeklinde bir şey değil. Kema yuf kema yufu zalik min kavli taala. Allahu Teala'nın şu sözünden anlaşıldığı gibi ve lemme Musa li miqatima. Musa bizimle buluşacağı yere geldiği zaman ve kellemehu rabbuhu. Rabbi onunla konuştu. Eee fe fuhime minhu buradan anlaşılır er Bir reddi olduğu anlaşılır. Ala men yequlu şu görüşte olana min ashabihi işte yani şu sözü paylaşan kimse neyse artık ennahu manan vahidun yani o kelamının tek bir anlamı vardır. Kayyumun bin nefsi. O zatla kayyum olan tek bir anlamı vardır. La yutasavvaru en yusma'a. Yani duyulması mümkün olmayan zatıyla kayyum olan tek bir manası olan şeklindeki görüşe bir reddiyedir. İnname <gülüyor> yahluqullahu's-sauta fi'l-hawai. İşte Allah an yani görüşü anlatmaya devam ediyor. Allah o sesi işte havada yaratmıştır. Kema eee qalehu Ebu Mansur el-Maturidi. İşte Ebu Mansur el-Maturidi'nin söylediği gibi. Yani özet itibariyle e, Maturuddin'in söylediği şey şu e, yani Allah'ın kelam sıfatına delalet eden bir ses işitmiştir. Yani direkt al yani daha ne diyelim e, böyle e, gündelik dilde konuştuğumuz direkt kitabın ortasından bir sözle söyleyelim. Yani bizati Allah'ın işte kendi eee Zati kelamından öte, yani o kelamına işaret eden bir ses işitmiştir. Orada buna buna şey yapıyor, işaret ediyor. Yani kelamı lafsi. Ve kavul اِمَامِ, imami imamun sözü elledi huwa min sıfati, yani sıfatlarından olan bir sıfat. Red dun men şunu söyleyen, şu görüşte olana reddir. Inna hu hadese dehu wasul kelam onun kelam niteliği ortaya çıktı. Daha önce konuşan değildi. Bundan sonra işte bu kelam sıfatı çıktı ve öyle konuştu. Yani e, mutezile burada şey yapıyor. Yani mutezile ne diyor? E, yani bir nevi yaratma olarak bakıyor. Tamam. Yani kelam sıfatını fiili sıfatlardan kabul ediyor, mutezile. Yani o kelamın yaratılması olarak bak Total olarak. Ve bir cümleti bütünüyle فَكُلُّ ma يَحْتَجُ بِهِدْ Yani mutezile'nin delil olarak getirdiği her şey. مِنْ مَا يَدُلْا عَلَى Yani şu kelama işaret eden şeyden hareketle getirdiği her delil. Müteallikin bir meşiyeti ve kudreti, Allah'ın dilemesi ve kudretiyle ilişkili olan kelamına delalet eden şeyden mutezilenin delil getirdiği her şey. Ve ne muhtekellemın Allah dilediği zaman konuşandır. Ve ne muhtekellemu şeyen, bade şeyin bir şeyden sonra başka bir şeyi konuşandır, konuşur Feh ve hakkun. Ee, bu doğru bir sözdür. Yecı bu kabulü. Kabulü gerekir. Ve ma yaqulu bihi men yaqulu. İşte e, şu görüşü söyle işte şu görüş yani şunu söyleyen kimsenin söylediği şey. İnne kelamallahi kayyumun bi zati. Allah'ın kelamı zatıyla kaimdir. Ve innahu sıfatullahu onun sıfatıdır. Ve sıfatu la taqumu illa bil mevsufi. Ee, yani e, sıfat ancak nitelendiği şeyle birlikte vardır. Onunla kaimdir. Fa bu da haktır. bu kabulü bunu da kabul gerekir. Ve kavlu bihi işte bu söz, bunu söyleyen söz, bu görüş fe bu ahzut almak gerekir. Bima fi kavli kullin min at-ta'ifeteyn min yani şunu demek istiyor. Yani tamam mütezzele de bir şeyler açıklıyor, ediyor falan. Yani bu tamamıyla yanlıştır demiyor. Orada doğru şeyler de var diyor. Tamam mı? Yani bazı belki e, diğer kız, diğer tarafta yani bir şeyi tam olarak ifade edemiyor. E, ama ikisinin de doğru söylediği şeyler vardır diyor. Burada olması gereken nedir? Her iki tarafın görüşünden de doğru olanı almak gerekirdi. Vel udulu amma yerdühü şer'u vel aklu min kavli min kavli ne diyelim? Min kavlin kullüm minhuma ve hâza fasül hitâbı yani e, nasıl diyelim burayı e, yani şeriat ve şöyle diyelim. Vel udulu amma Yerüttühü diyelim, yerüttühü demeyelim. Yerüttühü şer'u vel aklu min kavli. minha. Yani e, şeriatın ve aklın reddettiği her bir söz vazgeçmek. Kullün minha. Her ikisinden de ve hâza faslul Bu nedir? İşte son noktadır. Yani hak ile batılı ayıran sözdür. Diyor. Yorulduk mu Arkadaşlar Çok metin yoğun bir şekilde gidiyor. Biraz daha okuyayım mı? Ne diyorsunuz? Şu 81'deki şeye kadar gelelim isterseniz. Sıfatullahi Teala. Oraya kadar gelelim, orada bırakalım. Ve katkale sallallahu aleyhi ve sellem. Bak buradaki açıklamalar da çok ilginç. Buraya da dikkat edin. Hazreti Peygamber dedi ki: E'ûzu bi kelimâtillâh. Allah'ın kelimelerine sığınırım. Ve vallâhi selâtü Hazreti Peygamber lem yeteavved bi mahluk. Ne diyor Hazreti Peygamber? mahluka, yaratılmış olan bir şeye sığınmaz. Bel hüve Yani bu aynı şu sözündeki gibidir. E'ûzu bir ridâke. Ya Rabbi senin rızana sığınıyorum. Daki gibidir ve kavluhu aynı şuradaki gibidir ve kavlihidir e'uzu bi izzetillahi ve kudretihi Allah'ın izzetine ve kudretine sığınıyor ve kesirun min müteahhiril hanefiyeti yani bu müteahhir hanefi alimlerin çoğu ala ennehu derler ki manen vahid yani bunun tek bir anlamı vardır bu tek bir manadır. Ve teaddudu ve tekessuru yani böyle sayısal durum, sayısal çoğunluk ve tekessuru çokluk ve tecezi kısımlı olmak ve tabaudu yani bunlar hep aynı mana. Fil ortaya çıkan. Fi delaleti. Yani delaletlerdedir yani gösteren şeylerdedir la fil medluli gösterilen, delalet edilen şeyde değildir. Yani şimdi allah Teala'nın zatı nedir? allah Teala delalet edilen, gösterilen anlatabilir miyim? Yani bu tektir. Bunun tek bir manası vardır. Ama bu delalet edilen, yani gösterilen, Allah'ın zatını gösteren göstergeler çok olabilir. Tamam mı? Sayıları, şuyu, buyu falan parçalı kısımlı olabilir. Ee, bunlar farklı olabilir. Ama bunların delalet ettiği şey, o tek bir şeydir. O da Allah, Allah'tır. Ve hazil ibaratu işte bu delalet eden ibareler mahlukat, Mahluk olarak isimlendirilir. Şey mahlukturlar. Ve sümmiyet Kelamullahi li delaletiye aleyhi ve te'diyetihi. Yani e, kelamullah olarak isimlendirilir. Tamam Yani Kelam lafziye açıklıyor burada arkadaşlar. Bunlar delalet etmeleri itibariyle, yani Allah'a delalet etmeleri itibariyle kelamullah diye isimlendirilir. Yani böyle bir fonksiyonları vardır. Bu işlevlerinden dolayı Kelamullah diye isimlerdir. Fe in ubire bil arabiyeti eğer bu Arapça olarak ifade ediliyorsa fe <gülüyor> Kur'an'ı. Ona ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim diyoruz. Ve in ubire bil ibraniyeti İbranca İbrani dilinde ifade ediliyorsa fe ve Tevrat O nedir? Tevrat'tır. Fe el ibaratu yani burada farklı olan şeyler nelerdir? İbarelerdir. Lel kelam. Kelam değildir. Yani Allah'ın kelam sıfatı değildir. Yani aslında bütün bu açıklamalardan şunu görüyoruz. Yani e, esasında e, kelam kadim dediği şey Allah'ın kelam sıfatı. Anlatabiliyor dön Yani bunu açıklamaya e, çalışıyor. Kalu dediler ki ve tüm mahdefi bu ibareler isimlendirilir. Kelam Allah'ın kelamı diye mecazi, mecazi olarak isimlendirilir. Vahide kelamun fasid. Bu yanlış bir sözdür. Fe inne lazimahu enna mana qawlihi taala. Yani şu Allahü Teala'nın şu sözünün anlamından gereken, walla takrabu zina. İşte yani zinaya yaklaşmayın bu man'a kavlihi işte şu sözünün manası ve aqimu salate namaz ikamet ve man'a ayet el kürsi yani ayet el kürsinin Allahu la ilaha illallah ve al-hayy şeklinde Bakara suresinde geçen ayet ve man'a ayet el müdaiynet borç alıp verme ile ilgili ayet ve man'a suure el ikhlas ikhlas suresinin manası ve mana sureti tebbet. işte tebbet suresinin manası. Tümme makale Sonra şöyle dedi. Ve men kale. İnnel mektube fil mesahifi. Musaflarda yazılı olan ibaretun an Allah'ın kelamından ibarettir. Bir ibaredir. Ve i̇şte Fiha fiyha kelamullahi. Allah'ın orada kelamı yoktur fakat böyle diyen bir kimse fakat halefül kitabe ve sünnete ve selefen ümmeti yani muhalefet etmiş olur karşı çıkmış olur kim işte kitaba sünnete ve ümmetin selef alimlerine ve kelamü tahavi burada e, tahavinin sözü e, yeri du diyelim yeri du varit olmuştur min şu şekilde enlahu mutagayyirun vahidun değiş yani değişen bir şey la tasavvuru simahu minhu yani ondan duyulması e, düşünemeyen değişen bir şey ve inel mesmua'l menzela makrua e vel maktuba yani orada duyulan indirilen okunan yazılan neyse bir <gülüyor> kelami kelamillahi Allah'ın kelamı değildir ve innema huwa ibaret ondan ibaret bir şeydir. Tamam mı? Bak yani bütün bu açıklamalar yani eee kelamı nefsiyle esasında kelam sıfatını kastettiğini yani kelam sıfatının kastedildiğini bu cümlelerden de çıkarabiliyoruz. Fe <gülüyor> inne't تَهَاوِي يَقُولُ der ki, كَلَامُ اللّٰهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَتٍ Bak, burada önemli bir noktayı işaret ediyor. Yani Allah'ın kelamı başlamıştır, bila keyfiyeti. Mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde bede'e başlamıştır. la لَا keyfiyete كَيْفِيَتَ تَكَلُّمِهِ Yani Allah'ın nasıl konuştuğunu biz bilemeyiz. Yani o cümlelerle işte nasıl konuştuğu, onu bizim bilmemiz mümkün değil diyor. Ve keda kale gayruhu min selefi yine, onun dışındaki selef alimler de demiştir ki minhu bede, ondan başlamıştır ve ile yehudu yeudu ona döner. Ve innemü, inneme kalû yine, dediler ki minhu bede, ondan başladı. Niennel cehmiyete minel mutezileti ve gayrihim çünkü e, e, cehmiyeden olan işte mütezillerden olan cehmiye ve diğerleri kanu şöyle diyorlardı: İmna hu kelame fi mahlim. Allah bir mahalde kelamını yarattı. Fakat der kelame fi zelikel mahli işte bu mahalde kelamını takdir etti diye söylüyorlardı. Fakat fakat serfı minhu, fakat serf serf ki minhu bede, yani ondan başladı. Eyhuvel huwel mi tek yani onunla konuşandı. Fakat minhu bede, ondan başladı. Ey la min badil mahlukati, yani bazı yaratılmış şeylerden değil. Kemağale dediği gibi, tenzilun Miner al-Rahman O rahman ve rahim olan rahimden indirilendir. وَمَا نَقُولُهُمْ yani şu sözü sözleri onların sözlerinin anlamı ve iley yaud ona döner ennahu yerfa min es-sudur eee işte e, kalplerden çıkan yükselir vel mesafi bu saflardan kema velede fil ahadisi <الْأَحَادِثِ> hacislerde vârid olduğu üzere inta şu cümleyi de okuyup arkadaşlar bitiriyorum. Vel azharu yani indi bana göre yani zah en açık olan en zahir olan şey enne mana mana ve ileyhi yaud. Ona ona dönen yercu ileyhi dönüyor dönüyor ne dönüyor? ilmu tafsil keyfiyeti kelamıhi. Kelamının keyfiyetinin Ayrıntısı, detayının bilinmesi Allah'a döner. Yani bunu Allah bilir. Yani bu e, konuşma keyfiyeti, mahiyeti nasıl o diyor. Tamam. Bu bizim bilebileceğimiz bir şey değildir demek istiyor. Benim anladığım bu. Ve kunu hakikati yani o meramının gerçekliği, onun derinliğinde yatan şey. Fəin semya Musa kelamahu. Yani şimdi Hazreti Musa kelamını duyduğu zaman la var. şöyle düşünülemez en yuqala semihu kulluhu ov Yani Hazreti Musa onun kelamının bir kısmını veya tamamını duyduğu şeklinde bir şey tasavvur edilemez. Çünkü onun bu kelamı için kelam sıfatı için yani böyle bir parça veya bütün söz konusu değil. Öyle ifade edebileceğimiz bir şey değil. Yani bizim tecrübe sınırımız içerisinde değil ki biz onun hakkında bir şey söyleyelim. Bilmiyorum anlatabiliyorum. Şimdi yani bu yanılgıyorsa herhalde Wittgenstein'a atfediyorlar. Dil insanın zindanıdır. Yani bak bu bu satırları okurken hakikaten bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani ifade edemiyorsunuz yani. Tamam? Yani ee, gelip dayanıp durduğunuz bir sınır var. O sınırların ötesine ne yapsanız geçemiyorsunuz. Bu, bu, bu metinde özellikle yani sadece burası değil, yani Allah'ın sıfatlarına ilişkin yazılan metinlerde bunu çok net bir şekilde tecrübe ediyorsunuz bu çerçevede.